Bugün 17 Kasım 2022 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay, 2.55'te Akrep Burcu'ndaki Merkür ile yaptığı dik açının ardından boşluğa girecek. Ay kısa bir süre boşlukta kalacak. Ancak sabah erken saatlerde iletişim ve ulaşım alanlarında zorluklar oluşabilir. Temkinli olmakta fayda var. Ay, 4.03'te Başak Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün Başak Burcu'nda ilerleyecek olan ay, günlük yaşam, düzen, sağlık, iş ve çalışma gibi kavramları öne çıkarabilir. Sabah saatlerinde ay, yay burcundaki Venüs'te dik açı yapacak. Kararsız ve değişken enerjilerle işlere konsantre olmakta zorlanabiliriz. Keyif ve konfor alanlarında bazı memnuniyetsizlikler oluşabilir. Çevremizdeki kadın figürlerle ilişkilerde anlaşmakta zorlanabiliriz. Daha özenli ve dikkatli olmalıyız. İletişim gezegenimiz Merkür bugün Yay Burcu'na geçecek. Merkür 7 Aralık'a kadar Yay Burcu'nda ilerleyecek. Bu dönemde zihnimiz küçük detaylar yerine büyük planlarımıza ve ideallerimize odaklanabilir. Eğitim, yabancı kültürler, medya, yayıncılık, seyahatler, din, felsefe, inançlar ve hukuksal kavramlarla ilgili konular düşüncelerimizi daha fazla meşgul edebilir. Merkür Yay Burcu'nda zayıf bir konumda yer aldığı için günlük yaşamın detaylarında pratik ve rasyonel davranmak zorlaşabilir.